gençler selamlar ben sevmeyle hoca sevmeyle hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım kümelerin konu testini artık bu videoda çözüyoruz ve bu haftanın videolarına noktayı koyuyoruz sonraki hafta fonksiyonlar konusunu ele alacağız sizle beraber Dilerseniz hazırsanız abone olduysanız videoyu da beğendiyseniz ki bunlar benim için çok değerli cidden beni çok mutlu etmiş olursunuz dersimize başlayabiliriz evet şimdi bize <gülüyor> Nereden başlayacağımı unuttum Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar Bize demiş ki bu küme için hangisi yanlıştır diye sorulmuş Öncelikle bakalım şıklarımıza A kümesinin böyle bir elemanı vardır denilmiş Bakın A kümesinin evet böyle bir elemanı var Dolayısıyla bu doğru arkadaşlar yanlış değil A kümesinin şu şekilde bir elemanı vardır demiş Bakın yine bu şekilde bir elemanı olduğunu görüyoruz Dolayısıyla B şıkkı da doğru şu şekilde bakın BC diye bir eleman varmış. Bunu da sevgili arkadaşlar bir kümenin içerisine dahil etmiş. Buradaki BC sadece elemandır. Ama bir küme parantezi içerisine dahil ettiği için tabii ki artık alt kümedir. Ki böyle bir elemanın var benim. Bunu da ben bir küme içerisine dahil edersem aynı buradaki gibi bir alt küme olacaktır. Bu da doğru. Böyle bir alt küme vardır. Dolayısıyla D diye bir elemanımızın olması lazım. Sadece D diye bir eleman var mı yok. Ki zaten sevgili arkadaşlar şu eleman bakın e, para, küme parantezi içerisindeki D burada da gördüğünüz üzere sadece bir eleman B şıkkında gördüğünüz üzere alt küme değildir dolayısıyla cevap denizliydi. A kümesi 4 elemanlıdır denilmiş onu da sayalım hemen sizle beraber. Bakın arkadaşlar birinci eleman şu ikinci eleman şu üçüncü eleman. Bu da dördüncü eleman. Dolayısıyla cevabımız denizli seçeneği olacaktı. Devam ediyorum ikinci soruyla. Dört elemanlı alt küme sayısı beş elemanlı alt küme sayısına eşit olan bir kümenin öz alt küme sayısı kaçtır? Şimdi biz bu kümeye A kümesi diyelim ve bu kümenin eleman sayısına N diyelim. N elemanlı bir kümenin dört elemanlı alt küme sayısını N'in dörtlüsü diye hesaplarız. N elemanlı bir kümenin beş elemanlı alt küme sayısını N'in beşlüsü diye hesaplarız. Kombinasyonu da göreceksiniz ki e, 10. sınıfta yanlış hatırlamıyorsam görmeniz gerekiyor zaten 4 ile 5'in toplamı bize buradaki n'yi verecektir Dolayısıyla n kaçmış 9 yani bizim kümemizin eleman sayısı 9'muş İşte bu kümenin özalt küme sayısı soruluyor Özalt küme sayısının formülü 2 üzeri n-1'di e Ben n'yi 9 bulduğuma göre 2 üzeri 9'dan 1'i çıkaracağız 2 üzeri 9 512 arkadaşlar 512'den 1'i çıkardığınız takdirde doğru cevap elinize geç, geçecektir. Cevabımız da Edirne seçeneği olacak. Geçti 3'e. B fark A birleşim A kesişim B bu kümenin eşiti hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şöyle yapacağız bakın. B fark A ile A'yı birleştiriyormuş ya. Şimdi arkadaşlarım şurası A burası B kümesi olsun. B fark A dediği yer şuradaki sadece B'de olan elemanlardır. Yani şu kısım. Tamam. Bununla A kümesini birleştir diyorsa A kümesi de burasıdır. E ben bunları birleştirdiğim zaman A ve B'nin tamamını bize veriyorsa doğal olarak artık burası A birleşim B'dir. Yani şu kısım A birleşim B'ymiş. E şimdi de bununla B'yi kesiştir diyor. Şimdi hem A birleşim B'de hem de B'de olan elemanlar sadece ama sadece B'de olan elemanları verir bize. Ve dolayısıyla da sevgili arkadaşlarım cevabımız bunun en kısa hali en e, eşit en sade hali diyelim eşittir B diyecektik cevabımızda ne olacak Bursa seçeneği olacak. Devam ediyorum dördüncü sorumuzla. A evrensel kümenin alt kümesi, B de evrensel kümenin alt kümesi. O zaman şöyle bir evrensel küme gösterelim biz burada. A ve B de bunun alt kümesiydi. Şuna A diyelim, şuna da B diyelim arkadaşlar. Şu evrensel küme, bu A, bu da B. A kümesi 15 elemanlıymış. A'nın tümleyeni 10 elemanlı, B'nin tümleyeni 11. Şimdi bakın, ben burada A ile, A'nın eleman sayısıyla, A'nın dışında yani A'nın tümleyeninin eleman sayısı ki A'nın dışında kalan her yerdir. Bunları toplarsam S'a ile S'a'nın tümleyeninin toplamı bize evrensel kümenin eleman sayısını yani bu kümenin tamamının içinde bulunan bütün elemanların sayısını verecektir. Dolayısıyla S'a 15'miş A'nın tümleyeni de 10'du toplarsanız evrensel kümenin eleman sayısı 25 gelir. Şimdi aynı şekilde B'nin içindeki elemanlar ve B'nin dışında kalan elemanların toplamı da bize 25'i vermek zorunda Dolayısıyla B'nin dışındaki elemanların sayısı ve B'nin eleman sayısı eşittir diyorum Bize 25'i verecekse E şunu bana zaten 11 olarak vermiş O zaman B'nin eleman sayısı ki bize de bunu sormuş zaten Ne olacaktır? 14 olacaktır Doğru cevabımız da Adana seçeneğinde verilmiştir Geçtim 5'e 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlarından oluşan bir A kümesi var. Bu A'nın alt kümelerinin kaçında tek rakamların tamamı eleman olarak bulunur. Bakın tamamı bulunsun istiyor. Dolayısıyla 1'i, 3'ü ve 5'i aldım. O alt kümelerin içerisinde mutlaka 1, 3, 5 olsun istedim. Şimdi bunun yanına elemanlar koyabiliriz. Bunun yanına elemanları nereden koyacağız? Şuradan. 2'den, 4'ten ve 6'dan seçeceğiz. O halde 2 elemanı bu kümenin içerisinde vardır veya yoktur, 4 vardır veya yoktur, 6 da vardır veya yoktur. Hepsi için 2 ihtimal olduğuna göre 2x2x2'den cevabımız ne olacak? Ceyhan seçeneğindeki 8 olacak arkadaşlar. Geçtim 6. sorumuza. 30 kişilik bir sınıfta sarışın kızların sayısı esmer erkeklerin sayısının 3 katıdır. Şimdi konu anlatımında bu soruyu farklı bir şekilde ele almıştık. Şimdi ise tablo çizelim. Neden? Çünkü hem sarışınlar hem esmerler hem kızlar hem de erkekler var. Dört tane değişken varsa tablo çizmenizi öneririm. Şimdi kız diyoruz, erkek diyoruz, sarışın diyoruz ve sevgili arkadaşlarım esmer diyoruz. Bunlar için bir tablo oluşturuyoruz. Şu şekilde tablomuzu oluşturduk. Şimdi ise bu tabloyu dolduracağız. Tamamının 30 kişi olduğunu unutmayın. Sarışın kızların sayısı, sarışın kızlar şurası, esmer erkeklerde burası 3 katıymış. Yani ben buna x dersem burası tabii ki de 3x olacaktır. Bu sınıfta kızların sayısı erkeklerin sayısından 8 fazlaymış. Şimdi ben şuraya e, erkeklerin sayısı ve kızların sayısı demiş ya. Erkeklerin sayısından 8 fazla ve sınıfta kaç tane sarışın erkek varmış? 6 tane yani şurası kaçmış? 6. Şimdi erkeklerin sayısı kaç yapar? x artı 6 yapar. Kızların sayısı erkeklerin sayısından 8 fazlaydı. Demek ki burası x artı 14 yapmak zorunda aslına bakarsanız. Ve ben derim ki x artı 14 yani bütün kızların sayısından gider. Sarışın kızların sayısını çıkarırsam esmer kızların sayısını bulurum. Yani x artı 14'ten gittiniz 3x'i çıkardınız ve böylelikle 14-2x'i buldunuz. Bu kadar da esmer kız varmış bu sınıfta. Esmer kızların sayısı yani şu sorulmuş bize. Şimdi ben bu sınıfın 30 kişi olduğunu biliyordum ve bunu hiç kullanmadım. Dolayısıyla buradaki sınıftaki tüm sayıların tamamını toplayacağım. 3x x daha 4x 2x çıkardım 2x. 14 6 daha 20 yapar. 2x artı 20 eşittir. 30'un ta kendisidir diyeceğiz arkadaşlar. Böylelikle 2x eşittir 10 gelecek. Ve x eşittir buradan 5'tir diyeceğiz. x 5 ise bize şurası sorulmuştu. 14 eksi 2 kere 5 diyeceğiz. Çünkü x'i 5 bulduk. 14 10'dan cevabımız kaç olur? 4 olur ve böylelikle cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiş diyebiliriz. Geçtim 168. sayfama 7. soru. A kümesi ABCD C D elemanlarından oluşmuş ve A birleşim B de A B C D Bu koşulu sağlayan kaç farklı B kümesi vardır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben B kümesi için arkadaşlar, B kümesi için A'nın içerisinde zaten A, B, C, D vardı. Şunlar vardı. Demek ki E ile F kesinlikle ama kesinlikle B kümesinden gelen elemanlar. Yani B'nin içerisinde E ve F kesinlikle ama kesinlikle var. Ama A, B, C, D var mı yok mu B'nin içerisinde bilemem. Dolayısıyla bu kümenin içerisine A vardır veya yoktur, B, C ve de vardır veya yoktur diye bütün ihtimalleri çarparsam 16 ihtimal ve 16 birbirinden farklı küme gelecektir. Dolayısıyla cevabımız da denizi seçeneğinde verilmiştir diyebilirim sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 8. soruyla. A kesişim B kümesinin 2 tane alt kümesi. Bakın A kesişim B'nin 2 tane alt kümesi varsa S, A kesişim B eğer neyse 2 iki üzerine 2'dir. Yani ne 1'dir. Demek ki A kesişim B'nin bir tane elemanı var. A birleşim B kümesinin 32 tane alt kümesi varsa 2 üzeri 5 olduğu için 32. Demek ki sevgili gençler A birleşim B'nin de A birleşim B'nin de eleman sayısı 5 olacak. Şimdi bize sorulan şey şu. A ve B'yi çizdim bakın. Şuraya A kümesi, buraya B kümesi dedim. Burada bir eleman vardı ve bunun tamamında arkadaşlar 5 eleman olduğunu biliyoruz. A fark B dediği yer şu kısım. Ve sevgili arkadaşlar B fark A dediği yerde burası. İşte arkadaşlar burada toplam kaç eleman kalacaktır tamamında 5 varsa şu ikisinin toplamı 4'tür. Kaç tane alt kümesi vardır? 2 üzeri 4'ten 16 tane alt kümesi vardır deriz. Cevabımız C seçeneği olur. Ve sevgili arkadaşlarım 9. sorumuz. Yukarıdaki küme şemasında boyalı bölgeyi ifade eden küme hangisidir diye soruluyor. A kesişim C şu ikisidir arkadaşlarım. A ile C'nin kesişimi. B fark A da şunla şudur. Bunları birleştirirseniz bu dördü yapar. Bakın ama burada gri bölgeler sadece şunla şuydu. Bize de bunlar lazım. Demek ki A seçeneği bunu karşılamıyor. A gitti arkadaşlar. Şöyle götürelim. B fark A yani B'nin A'dan farkı şunla şu. C fark A da arkadaşlar yine şunla şu. Dolayısıyla C fark A, özür dilerim, şurası. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar şunla şu oluyor. Birleştirirsem bunları yine bakın beyaz bölgeler var. Gri bölgeye almadık bile. Dolayısıyla bu da değil cevap. B de gitti. A kesişim C, A ile C'nin kesişimi sevgili arkadaşlar şununla şu yapıyor. B'nin C'den farkı, B kümesinin C'den farkı da bununla budur. Bunları birleştirirseniz eğer şunlar fazlalık olacaktır. Bize bu da lazım değil. Dolayısıyla C seçeneği de patladı. A kesişim C şununla şu ve ben bundan B'yi çıkaracağım. B'yi çıkarırsanız arkadaşlar şunu kaybedersiniz. Çünkü şurası B'nin de bölgesi. Dolayısıyla elimde sadece burası kaldı. B fark A şunla şu. Ve bundan da C'yi çıkarırsanız yine burası gidecek. Ve elimizde sadece gri bölgeler kalacak. Dolayısıyla cevabımız denizli seçeneğine verilmiştir diyebiliriz günün rahatlığıyla. Devam ediyorum 10. sorumuzda. A kümesi öyle X elemanlarından oluşuyor ki rakamları toplama bu X'ler... Rakamları toplamı 43 olan 5 basamaklı doğal sayılarmış. Rakamları toplamı 43 olan B kümesi de öyle X elemanlarından oluşuyor ki bu X'ler aynı zamanda bu A'nın elemanları ve arkadaşlar elemanları e, toplamı yani elemanları derken rakamları toplamı 11'in katı olacak. Neden? Çünkü bu sayı 11'in katıymış. Rakamları toplamı 11'in katı olur mu ya çok üzgünüm. 11'e bölünebilecek diyelim. 11'e bölünme kuralını uygulayacağız biz bunlara. 9'da yani aklım oraya gitti. Ve k'da bir tam sayı olacak diyor. Yani ne demek 11'in katıdır diyor. Şimdi arkadaşlar rakamları toplamı 43 olan 5 basamaklı doğal sayıları bir düşünelim. Rakamları toplamı 43 olması için bir kere bütün rakamlar 9 bile olsa bu 5 basamaklı sayıda 45 yapacaktı. Ama bize 43 olsun istiyor. Dolayısıyla 4 tane 9 ve bir tane 7 ile ben... 43'ü sağlayabilirim rakamları toplam. Ve sevgili arkadaşlar sadece bu mu sağlar? Hayır. 9, 9, 9, 8 ve 8 de sağlayacaktır. Ve inanın başka sağlayan bulamazsınız. Tamam çünkü 6'yı kullandığınız an diğer rakamların boyu yetmeyecektir. Pekala. Şimdi şu ve şu var elimizde. Ben bunlardan hangi 5 basamaklı sayıları yazabilirim? Bunları düşünelim şimdi çünkü 11'in katı olanları da çıkaracağız ve 43 olan 5 basamaklı kaç tane doğal sayı var bunları bulmamız lazım sadece bu değil rakamları toplamı 43 olan şu da var mesela 9 9 9 7 9 bunun da rakamları toplamı 45 9 9 9 7'yi hep sola kaydırarak getiriyorum bakın bu da 43'tür 9 7 9, 9 9 9 bu da 43'tür ve 7 9 9 9 9 bu da rakamları toplamı 43 olur Şimdi geçelim sağ tarafa. 8 Başka neler yazılabilir? 8 8'leri birer kaydırarak getireceğim. 8 8 9 dedim. 9 8 8 9 9. 8 8 9 9 9. Bitti mi? Hayır. 8'lerin arasına bir tane 9 girebilir sonuç olarak. En sağa yaslayarak başlayalım. 9 9 8 9 8. Bakın bir tane 9 koydum aralarına. 9 9. 898 birer sola kaydırarak getiriyorum. Bir tane 9. 8, 9, 8 ve 9, 9 başka yok. 8'lerin arasına iki tane 9 girebilir. Böylelikle 9, 8, 9, 9, 8 yapabiliriz. Veya 8'i başa getirebiliriz. 8, 9, 9, 8 ve 9 diyebiliriz arkadaşlar. Veya 8'lerin arasına 3 tane 9 girer. 3 tane 9'u koyduk ya artık bitti diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şu kısmında 5 tane. Bu kısımda da bakın şöyle 10 tane sayı var. Burada 10, burada 5 tane ise demek ki şuradaki A kümesinin 15 elemanı var. Yani şu kaçmış? 15. Hemen B'yi işaretlemeyen 15'i gördüğünüz gibi sadece şey olabilir. Bir de B kümesinin kaç elemanı var ona bakacağız. B kümesini de buradaki elemanlardan oluşuyor fakat 11'in tam bölünenlerden oluşuyor. Hangileri 11'e tam bölünür? 11'e bölünme kuralı için biz ne yapıyorduk? Mesela 1453 sayısı 11'e bölünür mü dediğimiz zaman 3'ten 5'i çıkarıyorsun. Eksi -2. 4'ten 1'i çıkarıyorsun. 3. İkisini topladım 1. 11'in katı mı değil? Demek ki bu da 11'in katı değildir diyoruz. O halde en kısa yolu bu olduğuna göre o halde devam edelim bakın. 7'den 9'u çıkardınız eksi -2. 9'dan 9 çıktı 0. E burası da sadece 9. 9'dan 2'yi çıkardınız 7. 7, 11'in katı mı? Hayır. Demek ki olmaz. Gitti. Şimdi şuraya bakalım. 9'dan 7'yi çıkardınız 2. 9'dan 9'u çıkardınız 0. Bir de 9 var. 9, 2 daha 11. Demek ki bu 11'in katı. Yani B kümesinin elemanı. 9'dan 9 çıktı 0. 7'den 9 çıktı. 2. 9 daha 7. Olmaz. Demek ki şöyle ikili ikili alırken 7, 9'un sağında değil solunda olursa oluyor. Değil mi? Bak şimdi 9, 9. Bak 9, 7 olacak bu da. 9'dan 7 çıkardın, 2. 9 ekledin, 11. Olur. Şimdi 5'inciye bakıyoruz. 9, 9, 0. 9, 9, 0. 7. Olmadı. Demek ki burada iki tane B kümesinin elemanı var. Bir de sağ tarafa bakacağız. 8'den 8 çıktı, 0. 9'dan 9 çıktı, 0. 9 var. Olmaz. 9'dan 8 çıktı, 1. 8'den 9 çıktı, eksi 1. E birbirini götürdü zaten. Bir tek sadece 9 kaldı, bu da olmadı. 9'dan 9 çıktı 0, 8'den 8 çıktı 0, e bir de 9 var, olmadı. 9'dan 9 çıktı 0, 9'dan 8 çıktı 1, 8 daha 9, bu da olmadı. 8'den 9 çıktı, 1, 8'den 9 çıktı, 1, 2 yaptı. 9 daha 7 gelir, bu da olmadı. 9'dan 8 çıktı, 1, 9'dan 8 çıktı, 1 daha 2, 9 daha 11, ahanda oldu. Bir tane bulduk. Şimdi alttakine bakalım. 9'dan 9 çıktı 0. 8'den 9 çıktı 1. Eksi 1 8 daha 7 yapar olmadı. 8 9 1. 9 8 artı 1. Birbirini götürdü. Sadece 9 kaldı o da olmadı. 9'dan 8'i çıkardım 1. Şurası 0. 8 daha 9 yapar bu da olmuyor. 8'den 9 çıktı 1. 9'dan 9 çıktı 0. 8 daha 7 geldi bu da olmadı. Demek ki kaç tane varmış arkadaşlar? 1, 2, 3 yani ben eleman sayısı da 3'müş. 3/15 kaç yapar? 1/5 yapar. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Ayrıca permütasyondan yapmak istemediğim için bu şekilde oldu. Permütasyondan şuradaki 15'i bu derece uzun uzun yazmadan halledebilirdiniz. Nasıl? Öğrenmek isteyen arkadaşlarım varsa veya permütasyon bilgisi daha öncesinde olan arkadaşlarım varsa onlara da bunu anlatalım. Mesela burada tekrarlı permütasyon yapacağız. 5 tane rakam var ama 4'ü birbiriyle aynı. 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyelden 5 tane, şunu bulurduk. Burada da yine 5 tane rakam var. 3'ü ve ikisi birbiriyle aynı. 120'yi şuraya bölerseniz 10 gelecektir. Zaten biz de burada 10 tane bulmuştuk. Bakın hepsini yazmadan sayısının 15 olduğunu zaten elde edebiliyoruz. Ama permütasyon konusunu daha işlemediğimiz için uzun uzun yazmak istedim. Aklınızda bulunsun. 11. soru. A ve B e, evrensel kümesinin alt kümeleri. Evrensel kümenin eleman sayısı 15. A kesişim B'nin tümleyini demek arkadaşlarım. Bakın şuraya gösterelim. Aynı zamanda bir not da alabilirsiniz. Şurası A, şurası B. B'nin tümleyini dediği yer, B'nin dışında kalan her yerdir. Yani şu kısımdır arkadaşlarım. B'nin dışında kalan yerlerdir. Bunu sen gidip A ile kesiştirirsen, A kümesi şurası olacağında... Demek ki sadece yeşil bölge olacak. E yeşil bölgeyi biz başka şekilde nasıl ifade edebiliyorduk? A fark B demiyor muyduk? Demek ki A fark B dediğimiz sayı A fark B. Asla bakarsanız A kesişim B'nin tümleyeni. Yani ikincisinin tümleyenini alıp araya da kesişim koyabiliyorsunuz. Bu neymiş arkadaşlar? A fark B. O zaman şu nedir? Bu da B fark A'dır. Şimdi şurası 4'müş. Tamam bunu şöyle yapalım. Burası 4'müş. B fark da 5'miş. Kesişimde 2'ymiş. Şimdi 4, 2 daha 6, 5 daha 11 yaptı. Yani A birleşim B'de 11 tane eleman var. O zaman dışarı kaç tane eleman kalıyor? Tamamı 15 ise 4 tane buraya kalıyor. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni neresidir? İşte burasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bizim cevabımız da Adana seçeneğine verilmiştir diyeceğiz. Ve devam ediyorum. 12. ve son sorum var. Güzel bir soru. Yazarken eğlendiğim bir soru. Yukarıda verilen 3 kümeye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Diye sorulmuş. Bakalım. Şıklarımıza fonksiyon ve pkb anlayan kız öğrenci yoktur pkb anlayanlar a kümesi fonksiyon anlayanlar b kümesi yani a kesişim b'de kız öğrenci yoktur a kesişim b neresi arkadaşlar şurası bakın a ile b'nin kesişimi bu kısım burada kız öğrenci yoktur diyor e kız öğrenciler alttakiler değil mi e burada var kız öğrenci dolayısıyla arkadaşlar birinci şıkkımız yani a yanlış Polinom ve fonksiyonları anlayan. Polinom C'ydi. Fonksiyonlar B'ydi. B kesişim C'de ki her erkek öğrenci PKBO'yu da anlamıştır diyor. Şimdi B kesişim C neresi arkadaşlar? Şu kısım değil mi? Şu kısım değil mi B kesişim C? Peki buradaki erkekler yani şunlar şu kısım arkadaşlar. Bunlar diyor aynı zamanda diyor PKBO konusunu anlamıştır diyor. Yani A kümesinin içindedir diyor. A kümesiyle alakası yok onun. Demek ki bu da cortladı. Peki sildim ve devam ediyorum. Fonksiyonları anlamayan erkekler, fonksiyonların dışında kalan erkekler, beynin dışında kalanlar neresi? Bakın bir şurası, bir de arkadaşlarım şurası. Başka bir yer değil. PKBO anlamıştır. Şimdi PKBO anlayan da var ama anlamayan da var burada. Dolayısıyla bu da gitti. Polinom anlamayan kız öğrenciler, siliyorum şimdi şurayı. Polinom hangisiydi? C. C. C'yi anlamayan kız Yani C'nin dışındaki kızlar. C'nin dışındaki kızlar arkadaşlarım bakın şurasıdır. Hoop, şöyle gösterelim. Bakın şurası arkadaşlar. C'nin dışında kalan kız öğrenciler. Peki fonksiyonları anlamıştır diyor. Fonksiyonlar B'ydi. Şimdi B kümesinin içi de yani şuradaki kız fonksiyonları anlamamıştır. Dolayısıyla bu da cortladı. Demek ki cevabı Edirne'ymiş. Edirne'ye de bakalım arkadaşlar. Bize demiş ki her üç konuyu da anlayan erkek yoktur. A kesişim, B kesişim, C neresi arkadaşlar? Şu kısım değil mi? A kesişim, B kesişim, C. Her üç konuyu anlayanlar burası. Peki burada erkek var mı? Hayır, erkekler üst taraftaydı. Buradakilerin hepsi kız. Demek ki kızlar, her üç konuyu da anlayan kız var ama erkek yok. Cevabımız Edirne seçeneği olacaktı deriz. Evet, gençler videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Testimizi de bitirdik. Artık bir diğer hafta fonksiyonlar konusunu işleyeceğiz, fonksiyonlar konusunu yapacağız, fonksiyonlar anlatmasını sevdiğim bir konu. Ee, 40 soruda fonksiyonlar videomuzu da bu videodan sonra açıkçası izleyebilirsin. Aklında bulunsun. Çok sağlam ve güzel e, sorulardan ve videolardan oluşuyor. Seni de inanılmaz derecede fonksiyonlarda yetkinlik seviyesine ulaştıracaktır. Merakın olmasın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaya lütfen unutmayın.